Bugün 11 Nisan 2023 Salı, Mars günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Koç burcunda birleşen Güneş ve Jüpiter'de üçgen görünümde olacak. Güne iyimser, keyifli enerjilerle başlayabiliriz. Kişisel girişimlerimizde hevesli ve coşkulu olmamız, cesaret ve yüksek motivasyon verebilir. Ancak gözü kara, sabırsız ve fanatik eğilimlerde gösterebiliriz. Kendi düşünce ve inançlarımızı aşırı savunmamız mümkün. Bu durum abartılı davranışları ve gereksiz risklere yol açabilir. Genel olarak şanslı enerjiler altında olabileceğimizden özel ve sosyal ilişkilerde iş, kariyer, eğitim, iletişim, seyahat, medya, yabancı kültürler, hukuksa alanlarda fırsatlarla karşılaşabiliriz. Yay burcundaki ay öğlen 13.47'de balık burcundaki Neptünle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Önemli iş ve görüşmelerimizi ay boşluğa girmeden tamamlamakta fayda var. Öğleden sonraki saatlerde akışta kalıp günlük rutin işlerle ilgilenebiliriz. Ruh halimiz değişken olabilir. Kararsızlık ve belirsizlikler de hissedebileceğimizden şartları fazla zorlamamakta fayda var. Ay 20.33'den itibaren oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Venüs bugün İkizler burcundaki hareketine başlıyor. Venüs 7 Mayıs'a kadar İkizler burcunda ilerleyecek. Bu dönemde iletişim, eğitim, bilgi paylaşımı, okumak, yazmak, gezmek, seyahat etmek, keyif aldığımız konular arasında daha fazla yer alabilir. İlişkilerimizde duygular ve tutkular yerini zihinsel paylaşımlara, arkadaşlık ve yakın çevre ilişkilerine bırakabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.